Evet en son gümrükte bekliyorduk. Gemimiz geldi. Tankımız yanımızda. Kaçıracağız şimdi onu. Dur lan bineyim. Dur abi. Abi yapma. Abi dur bineyim. İnşallah polislere falan yakalanmayız. Dur lan biri daha geldi. Hop yavaş sakin. Abi bu, bu baya FBI gibi. Polis lan koş koş koş. Bin bin bin. Polis de geldi. Anlaşırız bu içeride. Tamam parayı ben vereceğim. Dur dur parayı ben veriyorum. Dur dur bekle. Tamam bir bilet satın alayım. Aldım güzel. Güzel iyi para iyi para. Dur şu polisle bir anlaşalım ya. Gelin arkadaşlar. Memur bey. Memur bey. Hoş geldiniz. Memur bey nasılsınız? Ee, hiçbir şey yok burada. Merak etmeyin. Yani. Ee, biz bir şey taşımıyoruz. Gümrük de öyle, öylesine. Ne polisi benim abim. He, tamam lan tamam. Vay, benim beyin gitti tamam tamam. Bu bizim fakültedeki abimiz tamam. <gülüyor> tamam tamam. Tamam Çok yanlış oldu. Bu polis molis deyince benim aklım gitti. Bir de simsiye olmuşsun sen. Ne olmuşun lan koronadan zence olmuşsun sen. Kararmışsın bir ya. Benzin atmış senin. Betim benzin. Valla bizim İTÜ'de fakülte büyük biliyor musun yani. Yani mühendislik fakültesi öyle yani bitiremiyorsun, bitmiyor yani. Mühendislik dediysem geniş yani işte kaldırım mühendisine kadar yolu var yani Füzyon mühendisinden tut kaldırım mühendisine kadar. Herkesle benim konuşmuşluğum var. Uzayda oksijen nasıl yok lan var var. Yalan onlar yalan Amerikanın yolladı. Evet, yayındakiler size biraz daha açıklama yapayım, yine açıklama yapayım çünkü galiba bilmiyorsunuz, yeni gelenler falan oluyor. Şu an RP yapıyoruz. Ben Hamza isimli bir karakteri oynuyorum. Game şey bilet aldım ben. Hamza isimli bir karakteri oynuyoruz. Mwendisiz falan öyle bir back story'miz var, arka plan hikayemiz. RP yapıyoruz yani. Siz de gelin oyna, burada takılalım birlikte. Tamam, ben geri dönüş yapayım RP'yi. Abim senin ismin ne ismin senin Burak değil mi Burak abi ne zaman kalkıyoruz ya Sen iyice sapıtmışsın ha kravatı takmışsın anlına ee, Harun Rahmi mi geldi ne Harun Rahmi mi burada Baykoğala bu arada benim karakterin tam anlamıyla Birebir aynısı var Başaramadık abi ne oldu lan 5 dakika gidiyoruz Üf, 5 dakika Har bu şey ya. Ee, füz bir dakika ne diyelim buna. Sen ne fakültesi mezunuydu? Hangi mühendisliği yapmıştın sen? U uzay mıydı? Hava bilimciliği miydi? Öyle bir şeyin vardı senin. Astronoğlu fakültesi. Öyle bir fakülte mi var lan Türkiye'de? Neyse tamam. Evet var var tamam. <gülüyor> ben tüm fakülteleri biliyorum. Ha sen tamam. Senin baban zengin ya anladım ben. Tamam tamam. Üvey annelerin falan da vardır senin. Baban zengin ya. Astronot fakültesi. İyiymiş ya. Ben de yani mekatronik mühendisliği okuyorum şu an. Ee, i̇şte bizde de astronot falan yok ya. Yani uzayla ilgilenmiyoruz biz. Astronir diye oyunum var. Oo güzel güzel. Sen iyi işler çıkartmışsın. Biraz herhalde yazılım biliyorsun. Ya da bir game design falan. Değil mi? The site is The site is experiencing multiple and level containment breaches. Full site lockdown initiated. 2-3 kişi yazdı bu arada. C#, -sharp, C++, Lua. Wow, güzel güzel. Fortran diye dil mi var lan? Mekatronik mühendisi okuyorsa niye biz ormanda odun topluyoruz? Ya mekatronik falan filan neyse onu geçtik de e, Valla fabrika kuracağız yani Mekatronik mühendisliği fabrikalarda iş yapar Hoş bizde olan bir fabrikada iş yapamayacağımıza göre Burada çünkü daha yeni yerler buralar Daha tuttuktu buralar yani Gittik fabrika açıyoruz yani Odun kazmakta işin para kazanma şeyi Panzer abim sen bir konuşma ya Sen, sen bir yerinde otur Polise vermiyoruz seni Gemi bozuk. Yok yok, gemi bozuk değil. Değil, değil. Kalkaro. 5 dakikamız varmış olmuş. 400 saniye. 3 dakika 6 saniye. Hadi bakalım. Bekleyelim biraz. Ne alkollü polis pe be, polis pe? Vallahi Transformers değil ya. T 310 muydu? Öyle bir şeydi. T 62 miydi? O tarz bir şeyi var. Gümrük burası valla. Yakalarlarsa yakalarla. Bir tane polis olarak gelip birisi aslında bizi de RP e yapsa süper olur. Ona rüşvet falan versek böyle. Değil mi? Şu panzere bir karşıya gümrükten rahatça bir geçirelim de. Ben bir şey istemiyorum başka. Gel FNAF Empire ne diyeyim? Oyun açık herkese. Ecelman da çok sessiz ya. Biraz bilmiyorum asosyal galiba. Sen ne ne mühendisiydin sen ya? Yazılım mühendisi miydin? O tarz bir şeydin galiba. A asosyallik mühendisi. Vallahi o da RPX saçtırmış durumda Allah bilir. Değil mi? Fix the creator. Şey bu ya arkadaşlar. Hani biz fakülteden adam topladık. Ha tarım mühendisiymiş peki. Biz 3 mühendis birleştik. Bu tankı buradan kaçırmadan önce yapay zeka ile destekledik. Yani şu demek oluyor bu. Robot konuşabiliyor. Robot bizi anlayabiliyor. Robot kendi hislerini aktarabiliyor. Gitme lan gitme dur. Buradan şey yapacağız. 3 dakika 1 dakika falan var. I detected a class D nearby. Be watchful. Abim selam. Burak abim nereye gidiyoruz? Ne zaman gidecek? 1 dakika 11 saniye. Peki. Abi zaten oyunda yani bu, bu buralarda 5 kişi var. Hani nüfus 5. Dördümüz buradayız zaten değil mi? Değil mi abim? Değil mi Burak abim? Değil mi kalksam mı artık? Değil mi? Yüzüne. Neyse. <gülüyor> Okey oyun umut. Saat kaç? Bu arada bilmeyenler varsa kanaldan baksın. Google Asistan'ı denedik biraz, test ettik falan. Ben yavaştan bindim, birazdan kalkarız. Şimdi uçmayalım denize. Bizim tankı da oturturum bir yere, bağlayın kemeri, uçmasın aşağı. Saat 0.321. <gülüyor> okey. Bozulmuş mu? PUBG Hunter Bey hoş geldin sen de. Çok teşekkür ederim. Umarım alırsın. Destek olun ya kanala. Bu önemli oluyor açıkçası. Çoğu zaman Kalk lan. Oğlum otur otur. Şşt, tank. Tank. Tank'a da bir kod numarası koyalım. T310 otur. Komutu verdim hadi. Oturu şimdi o. <gülüyor> Devreleri biraz öyle yanmış evet. Ya tarım mühendisiyle iş yapınca böyle oluyor tabi. Tarım mühendisiyim hıyarlara bakıyorum. Adam hıyarlara bakıyor. Burada robot tasarımı falan yapıyoruz kendisiyle. Devrelerini falan açtık. Ko ne oldu adam çıktı. Hayda. Bir polis gelsin arkadaşlar oyuna. Todox 19 diye biri gelmiş. Ha yok burada. Peki ışınlanmış sadece. 3 like mı? Arkadaşlar beğeni uçun buradan. <gülüyor> Yayındakiler gömün beğeniyi. Gömün gömün. Hoş, çok bir işe yaramayacak. Youtube'a gitmeyecek ama. Fark etmez yani. Beyni atarak da tabi destek olmuş oluyorsunuz. <gülüyor> Abi gece. Bu, bu işler gece yapılır yani. Hani gümrükte yakalanmamak istiyorsan. Kalkmıyor yüzden lan Hadi. Burak abi, İyi iyi izleniyor tabii canım ya. Ya şöyle bir durum var normalde. Kanalım ben en aktif, ya kanal abonelerinin aktif olduğu süreleri falan her şey görebiliyorum ben. Öyle bir durumum var. Google ana, analiz sayesin aynı adres. Durum bu. Bu saatlerde açmak çok daha yararlı oluyor. O 45 s olsun. O 45 s. Düşünülebilir Aşk için, yaşam için. Diğer tarafta gümrük sorgusu olacakmış. Hayda Burak abim. Bizi saklayabilir misin? Bizim tanki şu içeri saklarsın sana. Ne diyorsun? O45S buraya gel. Abi ne zaman kalkacağız ya? Sıkıldım he. Hadi lan artık kalkalım. Kaç dakika kaldı? Burak abi. Next run ne zaman? Dur okuyamadım ki. Okuyamıyorum ki abi. Ayda birisi şey yapmamış ki. Satın almamış galiba. Abi bilet alın da gidelim burada. Paranız mı yok lan? Abi gümrükte takıldık ya. Neyse. O45S otur. Otur gidelim artık. Öteki şeye gidelim. RpX. Öteki e, köprüye. Oradan en azından kaçarız. Dondum şu an aaa e, düğmeleri falan bas Ctrl Shift G yap ne bileyim belki olur Video Server bu arada sen Galiba SCP fanısın galiba değil kesinlikle SCP fanısın Neyse Neyse gel gel O45S benimle gel Komutu verdim Gelin abi herkes benimle gel Gelmesin gel Ay, Gidiyoruz gidiyoruz oturmamız lazım gidiyoruz tamam Abi ben oturdum. Umarım aşağı düşmeyiz. <gülüyor> Sakla beni aynen abi. Abi tamam. Ölmeyelim burada. Lan dur lan. İnme lan. tam geri geri gidecek birazdan. Sıkıntı olmayacak. PUBG Hunter Bey. Ee, sorun yok. Yani galiba. Gitme lan, atlama yapmaş böyle şeyler. Daha gübre takılmadık. Bak ne olacağımız belli olmaz. Ben buraya oturuyorum. Korkudan. Ayda. Ay, düşmemiş tamam. Düştü mü lan? Ayda. Ulan gümrük de yakala. Ay. Uf. Abi o tank 45 milyon dolar ya 45 milyon doları çöpe attık suyu attık abi su dolduğu için bitti. Ulan boşu boşuna gümrükte. Öf, tank gitti ya abi, bir tane araba getirmemiz da bir tane daha. Aslında şu adaya gidebilsek. Tankı geminin altına koyun o adaş hoş geldin. Valla ay harbi 45 ya abi, az para da değil biliyor musun? Tarım mühendisimiz de gitti, valla hepsi suya düştü öldü ya. Yüzme de bilmiyorlar tabi. Poch tank zaten bilmez. Astronot fakültesindeki arkadaşla birlikte kaldık burada. Ben de mühendislik fakültesindeyim. Mechatronik mühendisliği. Hatırlatıyorum. Evet yeni emojilerimizi bu arada kullanın. HGHB emojilerini. <gülüyor> patlar patlar. Ne oldu lan bir hızlandık bir şeyler oldu. Ulan feribota bir öf, boşu boşuna tank gitti ya. Kötü oldu biraz. Neyse gelmişken gezelim ya. Bu 5 dakika durur burada herhalde. Bir, bir git 5 liralık tavuk döner gelim. Tarım mühendisini özledim ya. ID number um, 634 S Plus. Ha gel şuraya bir girelim ya burada bir heh, aynı arabayı park etmedim doğru. Öküz gibi atladım ben tabii arabada. Ee, kapalı tabii. Ah, ha <gülüyor> Bug yaparak açtın değil mi? Neyse tamam. Hadi lan soyalım Şiş, gel gel gel sessiz ol. öldüreceğim sen çal <gülüyor> kanlar fışkırıyor falan böyle kan fışkırır <gülüyor> yıldız şimdi neyse tamam koy koy koy koy koy ben de bunu alıyorum dur kapıyı açayım koy koy koy tamam tamamdır süperiz i̇şte bende benim oldu çaldı Hayda gitti Tam oturdum et döner yemelik bir yer yok mu böyle oturmalı falan o tarz bir hiç mi, hiç mi öyle bir yer yok yani koca oyunda Ulan be Türkiye'ye geldik Amerika'dan elin Amerika'sından tank getiriyorduk da tank ya ben konuşamamaya başladım. Küçük bir su için. Vallahi vicdanım izin vermedi ya. Yalnız biz çok yanlış yerlere giriyoruz biliyor musun? Biz çok yanlış yerlere giriyoruz yani. Yapmamamız gerekiyor gibi. Hani baltaların yok olmasın? Bende balta zaten çöp de. 20 12 dolarlık baltam var. Ben zaten ağaç kazamayacağım yani. Tabii tabii ben buraya burada daha önce girdim. Mavi odunu alıp çıktım. Hatta videomuz YouTube'da var. Yok pardon yok. Ben onu gizli yaptım çünkü videoda bir kere küfür etmişim. Arkadaşlar Melih kardeşin yaptığı o oyun aslında ihlal yani. Doğru bir iş yapmadı o farkındasınız değil mi? Birinin oyununu çalıp Üzerinde oynamalar yaptı. Yani pek doğru bir iş değil bu. Arpex galiba bilerek yapıyor şu an işini ama Bir yerde araba sıkışacak gibime geliyor. Hop Ters yöntem. Çete bakıyorum arkadaşlar. Reklam durumu biraz karışık o durum yani daha önce kaç defa reklam çıktı vesaire bunlar çok önemli bir şeyler bu. İnelim mi ne diyorsun? Sanki yürüyerek olsa daha basit olacakmış gibi. Tamdır dostum. No cross anladım. Abi araba. Abi, abi dur ne ne? Abi araba çok güçlü peki. Yani Egeoz hoş geldin sende. Egevuz arkadaşlar kanalımızın en büyük sponsorlarından bir tanesi. Gerçekten büyük sponsorlarından bir tanesi. Gerek en yüksek seviyeli sahip olmasından gerek bazı yaptığı e, bağışlardan vesaire kendisi çok destek oldu. E, maddi anlamda, finansal anlamda. Çok teşekkür ederiz kendisine. Eee SCPCB devam etmeyecek. Onda da belirtmek isterim. Hah burada. Abi bu, bu kim? Bu kim? Bunun büyük ihtimal Ege'dir. Heh heh yazmış. Heh heh. He, he. Abim bir bana baksana. Şimdi yüzüne bir bakıyormuşuz böyle korkunç bir yüzü varmış falan. Abi bu burada çıldırmış kalmış burada ya. Ana burada yol var lan. <gülüyor> 50 kuruşun var mı? Ben buradan gider mi? Yok yol yokmuş bence. Adamı yıllar sonra burada buluyormuşuz ve sorduğumuz ilk soru şu. Abi 50 kuruşun var mı? <gülüyor> Tıp fakültesindeki öğretmenin o. Aa, tamam yeni hatırladım. Neyse zaten kafayı sıyırmış beni hatırlamıyor. Bir manyak olmuş. Yüksek seviye katılımcıya telefon numarası veremem ya olmaz o, cidden olmaz o. Bu arada e, üyelik isimlerini var yine değiştireceğim. Seviye bir seviye sıfır muhabbetleri falan vardı ya üyelik sisteminde. Bunu direkt kaldırdım daha değiştireceğim. Yani değiştirdim incelemede şu an. Öyle bir durumu var bu, bu dinamiği bu şekilde işliyor YouTube'da. İşte isimleri falan değiştiriyorsun bir inceleme yani acaba olur mu olmaz mı? Yanlış bir şey söyledim mi burada falan diye. İnceleme bitsin. Tekrar görürsünüz yeni ilanen isimleri. Arpex bu arada ben reset çekerim de sen <gülüyor> bir alt f4 çekersin artık. Rocky X'in gitmesin. Ya da gitsin ben sana veririm daha sonra istersen. Bende bir sürü var. Kullanmıyorum zaten. Aha bir şey bulduk. Solda ışık var. Işık var. M medeniyeti gördük. Bur yok lan ışık falan yok. <gülüyor> Kandırıldık ya. Abi çok kötü. Hamza emoji isteriz. Bakalım çok tutulursa Hamza. Tamam ben RP'den çıkmayayım. Ya birader burada kaldık biz ya. Oğlum bizi nerelere getirdin? Döner yiyecektik ya. Döner yemek için geldik nerelere gönderiyorsun bizi? Aha ışık. Aha şerefsizim medeniyeti bulduk. Hadi bir de geri dönmesi var şimdi. Oo dönerci. Düşünsene burada döner yiyormuşuz. Yerin altında labirentte. Bakayım tavuk döner dürüm patatesli tavuk döner dürüm menü Et döner Zebra et <gülüyor> Zebra değil hoş bu Anladım abi Ha paintingler güzel Abim bize bir tantuni Pardon bana bir tavuk döner ama 5 liralık olsun abi Abim 5 liralık Panzer'e döner yedireceğim diye geldim. Nerede arıyorsun ben? Ya dostum ölmeseydim de Murat Kara hoşgeldin. selam. <gülüyor> Ulan bir tantuni yiyeceğiz. Adam tantunyu de satmıyormuş. Boşu boşuna geldik ya. Ulan bir döner yiyecektik ya Dur adamın şeyinden bunu kaçıracağım ben. Dur dur. Hadi bakalım var mı? Devam et. <gülüyor> Araba kaldı burada kaldı. Ya döner ayran 10 lira biliyor musun? Evet. Bir de şöyle bir durum var. Ee, yiyecek satan yerlerde içecekler yiyeceklerden daha pahalıya geliyor. Öyle bir durum var. Abi solda medeniyet ışığı var yine. Büyük ihtimal bug'dan dolayı ama sanki hani şurada bir yol varmış gibi duruyor. Arabanın köşesi takıldı hadi. Harbi lan bir şey alsaydık. Yok lan boş boşu Ben Bende daha base yok abi. Bana para attılar yeni açtık oyunu. <gülüyor> 20 lira vardı benim daha demin? 20 dolarım. Çorba 4 lira kola <gülüyor> E öyle. Öyle. Abi, buradan bir yol var gibi ya biliyor musun? Bak sanki sol tarafta bir yerde. Böyle çıkacakmış gibi ilerde. baş çıktı. Dur baltam elime alayım ya. İç kamera yok mu ya? Yokmuş. Bir şeyler bulma. Çabasındayım. Bir şeyler bulamayacaksın ki. Aha. Güzel. Benim yine Wi-Fi'im kapanmış. Ben kaç dakikadır kayıt alıyorum? 22 dakikalık. O zaman küçük bir video bitiriş yapayım. Evet arkadaşlar. E videomuz burada bitiyor. Hamza'nın ikinci bölümü yine bitti. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Yakın zamanda gelir yine YouTube'a falan. Beğenmeyi unutmayın. Güzel olur beğendiyseniz. Kanala destek olmak için finansal anlamda gidin aşağıdan katıl düğmesine basıp üyemiz olabilirsiniz. Sağ olun, görüşürüz.